Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabındaki doğru açı konusundaki kazanım testi Yöndeş açı U kuralı ve Z kuralı ile ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım Şekilde aynı renkte gösterilen doğrular birbirine paraleldir Kırmızılar birbirine paralel, siyahlar birbirine paralel Arkadaş burada ne var? Öncelikle Y'yi sonra düşünelim istersen X artı 30 Burada yöndeş açıdan burası da X artı 30 mu yaptı? Evet Hocam kırmızılarda paralel ya bunlar da aynı yöne bakıyor. Bunlar da birbirine eşittir. Yani o zaman şunun da şu birbirine eşit. Yani 3x eksi 20 eşittir. X artı 30 diyeceğiz. Buradan 2x eşittir 50 gelir. Ve x'i de buradan ne buluruz? 25 buluruz. A benden y soruluyor. Y de neye eşitti? Hocam y de x artı 30'a eşitti. X yerine 25 yazınca 25 artı 30'dan cevabı 55 diye buluruz. Yani cevap c seçeneği oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Şimdi 140 derece verilmiş öncelikle olarak buradaki 90 var 140 derece var. Açıların olduğu yere yoğunlaşıyoruz dikkat edersen. Hocam 90 140 daha ve buraya da bir alfa dersem. Alfa artı 90 artı 140 eşittir. 360 yapması lazım tam açı olduğundan dolayı. Şurası ikisinin toplamı 230 yaptı. 360'tan 230 çıkınca alfayı 130 derece olarak buluruz. Alfa 130 çıktı. E, şuraya bakacak olursam şunlar birbirine paralel verilmiş. U kuralı var. Toplamları 180 olacak. Yani buradaki açı 50 derece olur. 130'un 180'e tamamlayanı. E ters açıdan dolayı buradaki açıda kaç derece yapar? 50 derece yapar. Bizden de zaten 50 isteniyor. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldikçe sayıların olduğu yere yoğunlaşacağım. Şurada bir u kuralı var. Şunlar paralel ya. 140'sa, 140 ise 140'ın 180'e tamamlayan açısı 40 derece oldu. E hocam sonra benden x isteniyor. Bak x. Şunlar da birbirine paralel. Şöyle bir z kuralı var mı kardeşim? Var. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Yani x 30 artı 40 eşit olur. Yani 70'e eşit olur. Cevap 3. soruda denizli oldu. Geldik 4'e. Aşağıda birbirine paralel olan d1 ve d2 doğruları için böyle şunlar falan filan verilmiş arkadaşlar. Bu doğruların oluşturduğu bazı açıların ölçüleri derece cinsinden şekilde verilmiştir. Buna göre alfa nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir z kuralı var. Bu kırmızı doğruya bakacak olursam z'den dolayı. Ben ne buluyorum? 2x eşittir 3 y buluyorum. Yani ben x yerine 3k, y yerine de 2k yazabilirim. Buradan bunu çıkarttım. E hocam burada da bir u kuralı var. Şu ikisinin toplamı. Hocam x artı 10 artı 2y artı 30 eşittir 180 olmalı. Hocam 2 bilimden var. Tek bilimden düşürebiliriz. x yerine ben 3k yazacak olursam. Ondan sonra y yerine de ne yazacağım? Y yerine de 2k yazacak olursam. Burası 3k artı 4k toplamda 7k yaptı. Bu x'in toplamı 40. Öbür tarafa atınca hocam 180'den 40 çıktı. 140 yaptı burası. K'yı da kaç bulduk? 20 bulduk. Hocam k 20 ise 3k kaç yapar? 60 yapar. 2k kaç yapar? 40 yapar. Evet şimdi burası x eksi y. Bakın x neye eşitti? 3k'ya eşitti. x dediğimiz 3k'ya eşitti. O da 60. 60 eksi y dediğimiz neye eşit? 2k'ya eşit. 40'a eşit. Yani burası 20 yapar. Hocam burası 20 ise burası da yöndeşlikten dolayı 20 derece yapar mı? Yapar. Yani 4. soru böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 5'e. Hocam böyle yol verirler. Çekilde birbirine birbirine paralel izade ilerleyen yolun bir kesiti resmedilmiştir. Bu yolun köşelerinde oluşan bazı açı değerleri verilmiş. Arkadaş bu yolda şunlar birbirine paralel ya. Yöndeşlikten dolayı hocam burası da x'tir, burası da x'tir. Hatta böyle yol sorularında şuradaki şuna göre işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Yolun tam ortasındaki çizgilere göre işlem yapın kardeşim. O zaman doğruda açılara tamamıyla indirgenmiş olur sorumuz. E hocam burası x ise yöndeşlikten dolayı burası da x'tir. Sonra burası 3x ise yöndeşlikten dolayı burası da 3 x'tir. 5y ise burası da ne yapar? 5y ye yapar. Öncelikli olarak şurada paralellik var kardeşim. Şununla şu birbirine paralel. Yani şurada bir z kuralı var. Z'den dolayı x ise burada açıda ne yaptı? X yaptı. E hocam şununla da şu birbirine paralel. Şurada 3x var burada da x var. U kuralı var burada. 3x artı x'in de kaç olması lazım? Hocam toplamda 180 olması lazımdı. Yani 4x eşittir 180 ise x'i de böyle 45 derece olarak buluruz. E x 45'te burası 45 derece oldu. Burası da kaç oldu o zaman? Şuradaki açıda 3 çarpı 45 yani 135 derece oldu. Benden ne isteniyor y. Şimdi şununla da şu birbirine paralel ya şöyle bir z kuralı var. E buradaki açı 135 derece çıktıysa z'den dolayı burası da 135 derece olur. Yani 5y eşittir. 135 ise y'yi de böylelikle kaç buluruz? 5'e bölme kuralı. Hocam 0'a 2 ile çarp ya da 5'e 2 ile çarpıp 1 ekle. 5'e attın 2 ile çarptın 26. Bir de 1 ekledin 27 yaptı. Benden x artı y isteniyor. Hocam x artı y neye eşittir? x'i 45 bulduk. y'yi de 27 bulduk. Topladığın zaman daha kaç yapıyor? 72 yapıyor. Yani cevap Balıkesir oldu. Beşinci soru da arkadaşlar. Ve böylelikle bu kısmı da hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda M kuralı, zikzak ve kalem ucu kurallarındaki soruların çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>